Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugün yine Üçel olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz ve 2021 model makyajlı kasa yeni kasa Dacia Sandero Stepway e, bin motor aracımıza LPG bağlıyoruz. Dacia'nın en yeni modeli 2021 yılında piyasaya sürüler. Ee, yeni çıkan bir araç daha bayilere yeni yeni gelen bir araç ee, bu araçla birlikte Dacia 09 motoru da sonlandırmış oldu bu araç 1000cc'lik bir motora sahip TCE versiyonu direk enjeksiyon değil e, MPI enjeksiyona sahip bir aracımız 90 beygir LPG uyumu müthiş biz bu araçta özellikle her zaman söylüyoruz e, turbo ve aşırı besleme araçlarda bizim genelde tercihimiz Prince LPG bu araca da Prince e, Technomax kit bağlandı. Ayrıca araç turbo olduğu için turbo map sensörü bağlandı. Muhtemelen e, bu araç ortalama şehir içi koşullarda 7 litre falan tüketecektir. E, Baya bir tasarruflu sürüşler müşterimizi bekliyor. Makyajlı kasayla beraber Beyin kalitesi de bir miktar artmış. İç, iç aksam daha Avrupa'yı biraz daha kalite isiyatı yükselmiş. Bu otomatik CVT şanzımanlı versiyonu, full, farları led, e, kör nokta uyarı sistemi, önlü arkalı park sensörleri, elektronik park freni, dolu bir versiyonu, yağmur sensörümüz de var. 190 bin lira bandında, evet şu günümüz koşullarında gayet ucuz diyebiliriz çünkü otomatik bir araba bu. E, bir önceki versiyonda robotize şanzımandan vazgeçti. Ki çok iyi oldu. CVT bir şanzıman kullanmış. Değişken geometri bir şanzıman biliyorsunuz CVT. Vites geçişlerini zaten hissetmiyorsunuz bu şanzımanda. Ki bir önceki versiyonda kavrama sorunları, titreme sorunları, hata kodları insanları yıldırmıştı. Bu versiyon inşallah bu sorunları yaşatmayacaktır. İkinci elde tercih edilebilir. LPG tercih edildiği zaman ki LPG maliyetleri yeni nesil araçlara göre daha uygun. Çünkü yeni nesil araçlarda genelde direk enjeksiyon çıkıyor. Hemen hemen direk enjeksiyon üretilmeyen birkaç tane marka var. E, Fiat grubu ki o, o da artık direk enjeksiyon motorlara geçti. Dacia'yı tercih edecek müşteriler e, özellikle LPG düşünüyorlarsa kaliteli markalardan yana kullanmalarını tavsiye ederim. E, böylece çok uzun yıllar sonuç şekilde kullanırlar. Ki turbo araçlarda her zaman benim ilk tercihim Prince olmuştur. Yine başka bir dönüşümde başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.